Herkese merhaba arkadaşlar, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü tam ay tutulmasının etkilerini konuşmak üzerine bu videoyu çekiyorum. Ay tutulmasının üzerimizdeki etkilerini ve enerji alanını hangi konuları hayatımızda tetikleyeceğini konuşuyor olacağız. Dolayısıyla konumuza direkt geçiş yaparak ay tutulmasının etkilerini yorumlamaya başlayalım. Normalde bir yılda ortalama iki güneş, ikide ay tutulması olacak şekilde toplamda dört tutulma gerçekleşir. 2022 yılının ilk güneş tutulmasını 30 Nisan'da yaşamıştık. Hemen akabinde ay tutulmasını da şimdi yaşıyor olacağız. Ay tutulmalarının etki standardı altı aydır ve olayları hayatımıza kesin ve net bir şekilde getirmektedir. Umarım hayatınızda olumlu ve güzel değişmeler, olaylar gerçekleşiyordur. Çünkü bu ay tutulmasının etkilerini hissetmeye başladık bile. Tutulma 25 derece Akrep Burcu'nda 6. evde yerleşmiş ve yanında ay düğümüyle birlikte kavuşum halinde. Yöneticisi olan Mars, baktığımızda 10. evde balık burcunda Neptünle birlikte kavuşum halinde ve ikisi arasında rahat bir akışı sağlayan üçgen açı var. Ayın yöneticisine üçgen açı vermesi ve bu rahat akıştan dolayı hayatımızdaki olayların olumlu veya olumsuz da olsa rahatlıkla hayatımıza gelmesi anlamına geliyor. Mars doğası gereği bizim mücadele ettiğimiz alanları göstermektedir. Aynı zamanda problem çözme yeteneğimiz ve eylem gücümüzü de anlatmaktadır. 23 derecede balık burcunda yerleşmiş olan Mars'ın terim yöneticisine baktığımızda arkasında tekrar Mars'ın çalıştığını görüyoruz. Ve Neptün'le birlikte de kavuşum halinde olmasıyla günlük rutinlerimizle, iş hayatımızda ya da sağlığımızla ilgili konularda Buradaki rahat akış dolayısıyla kariyer ve statümüzü ilgilendiren konularda bazı belirsizlikler yaşayabilir ve bu konularda mücadele edebiliriz. Fakat burada unutulmamalıdır ki Mars kişisel gezegenlerimizden biri olduğu için İrademizle buradaki rahat akışı ve tutulmanın enerjilerini aslında kontrol etmek bizim elimizde. Ay düğümlerini de hesaba katacak olursak şimdiye kadar edindiğimiz deneyimlerle geldiğimiz noktada bir farkındalık yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla günlük hayatımızda, sağlığımızla ilgili ya da iş hayatı çalışma düzenimizle alakalı bazı düzenlemeler ve temizlemeler yapmamız anlamına gelir. Çok uğraştığımız ve bir sonuca bağlayamadığımız, karşılığını alamadığımız konularla ilgili yeniden bir düzen kurmamız gerekebilir. Tabii ki yerinde saydığımızı düşünebiliriz. Her şeyin geri gittiğini, sorun ve problemler içerisinde boğulduğumuzu da düşünebiliriz. İçinde bulunduğumuz konu ister iş hayatımızda, Hayatımız olsun, ister kariyer ve statümüzle ilgili, hanemizi ilgilendirsin, isterse sağlığımızla ilgili olsun. Burada aldığımız cevap geldiğimiz nokta bizim için yeterli olmayacaktır. Bu neden benim başıma geliyor diyerek buradaki Mars balığın verdiği enerjiyle Neptünle birlikte kendimizi mağdur hissetmemize neden olacaktır. Burada konu her neyse neden cevabını alamadığımızın bir nedeni olduğunu bilinmesi gerekiyor. Burada eski deneyim ve tecrübelerimizden ders alarak gerekli tedbirleri ve önlemleri almadan hareket edersek, aslında gideceğimiz yolda kaderimizi çizerken, kendimizi iyi bir şekilde yapılandırmamış olacağız. Bu yüzden geldiğimiz noktada kariyerimizi ve içinde bulunduğumuz durumda kendimizi nereye ve nasıl oturtacağımızı bilemeyebiliriz. Aslında bu tutulmada bizi ciddi bir baskıyla yeniden yapılandırmaya çalışan Satürn MC ile birlikte bu tutulmanın çok önemli bir yerine yerleşmiş. Geçmişten gelen düzensizliğin ya da yolunda gitmeyen bazı sorunlu ilişkilerin, bazı sorunlu olayların Tekrar düzene gelmesiyle ilgili Satürn iş başında ve burada bizim aslında gelecekle alakalı kendimizi yapılandırmamız, kendimize sahip çıkmamız ve öz değerimizi yapılandırmamızla ilgili ciddi destek veriyor. Eylemimiz burada kendimizi mağdur hissedip ağlayıp sızlanmak yerine gerekeni yapmak yönünde adım atmaktır. Şu an pes edemeyiz, asla kaçamayız. Satürn'ün MC ile birlikte yan yana kavuşumundan dolayı bizzat kendi kimliğimizi, satürnümüzü yapılandırmak, önümüze gelen problemleri çözmek, parayla ilgili konuları yönetebilmek, aynı zamanda belirsizliklere rağmen kendimizi mağdur hissetmeden tek başına da kalsak ayaklarımızın üzerinde durmayı öğrenmemiz gerekiyor. Tutulmayı yöneten Mars aynı zamanda haritada Jüpiter ve Venüs'ün de yöneticisi konumunda Venus'un Kiron'la birlikte çalışmasıyla ilişki ve para konularında tek başına kalmaktan dolayı mağdur olduğumuzu hissedebilir. Acele ettiğimiz noktalarda yanılabilir, zarar görebilir ya da aldanma, aldatılma gibi konuları yaşayabiliriz. Bu yüzden çok dikkatli olunması, kendimizi güvene almak, daha sakin olmak kesinlikle gerekli. Derecesel olarak yakın olmasa bile Jüpiter'in de daha henüz Koç Burcuna geçmesiyle buradaki enerjiyi alınan yasaklarına, araları daha da büyüten bir enerjiyi çalıştıracaktır. Aslında buradaki Satürn'ün bizim üzerimizdeki ciddi baskısıyla kimlik ve kariyerimizin tekrar yapılanması için bize destek veriyor. Uranium prensipte baktığımızda Jüpiter ve Ceres koç noktasında tam karşısında Uranüs ve Poseidon'la birlikte yerleşmiş ve bu kardinali Juno ile Zeus eşlik ediyor. Ve Zeus Ascendant MC orta noktasıyla birlikte aynı derecede çalışıyor. Yani burada zevklerimiz, zaruri ihtiyaçlarımız ve tutkularımız için canımız ne isterse yapabilecek bir enerji altında olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki buradaki durumu yönetirken Jüpiter'in de koç noktasında olmasıyla hak ve adaletli olmayı vicdanlı ve inançlı bir şekilde bu durumu yönetebilmeliyiz. Bir süredir ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Dolayısıyla hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. 30 Nisan tutulmasının enerjileri de bu yöndeydi. Ve bu yüzden şu an içinde bulunduğumuz konu her neyse ağlanıp sızlanamayız, şikayet edemeyiz ve bu benim başıma neden geldi diyerek burada kendimizi mağdur hissedemeyiz. Geldiğimiz noktada artık ilişki ve para konularıyla ilgili, iş ve kariyer alanımızla ilgili geçmiş hatalarımızdan ya da geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkartarak bu şekilde daha iyisiyle yolumuza devam etmeyi bilmeliyiz. Bu yüzden rutin yaşantımızda iş hayatımız, sağlığımız ve kendi yaşamımızla alakalı ciddi kararlar almamız, buna göre adım atmamız, belki sağlığımız için yeni alışkanlıklar kazanmamız, iş hayatında yaşadığımız kayıplar varsa kendimize yeni iş alanları yaratmamız, elimizdeki yetenekleri keşfederek, Bunlarla yeni bir kazanç kapısı oluşturmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve şunu bilmeliyiz ki karmik ve kadersel olarak tekamül sürecimize hizmet etmeyen her türlü ilişkimizle ilgili, iş hayatımız, sağlığımız ya da rutin alışkanlıklarımızla ilgili kısıtlamalar, engeller ve kayıplar yaşayacağımız bir gerçek. Bu yüzden kendim haricinde başkalarını da düşünmeliyim, başkaları için de dua etmeliyim. Kısacası sevgi, saygı gibi kaybetme noktasına geldiğimiz bazı değerlerimizi tekrar hatırlayarak büyük bir içtenlik ve merhametle inançlı olacak şekilde kariyer ve statümüzle ilgili standartlarımızı daha ileriye taşımayan hayatımızda ne varsa bu enerjilerle birlikte temizlenecek ve aslında Kaybettim dediğimiz noktada ayaklarımızın üzerinde durmayı öğreneceğiz. Her türlü zorluk içerisinde kendimi yukarı çıkartıp bunları büyük bir keyifle ve gönüllü bir şekilde yapmayı seçmeliyim. Yani hayatımızda nüks hastalıklar, belirsizlikler, ilişki problemleri ve para konularıyla ilgili tek başıma kendim için bir şeyler isteyerek işin içinden çıkamam. Bu noktaya gelmişken bırakıp kaçamam da. Kalıp mücadele etmeli, yeni seçenekler araştırmalı, pes etmeden ideallerimi tekrar gözden geçirip tek başına kendimin, hayallerimin, hayatımın sorumluluğunu almalıyım. Ve bunu büyük bir inanç ve özgüvenle yapmalıyım. Yani kısacası arkadaşlar toplumun geleceği için, standartlarımızı hepimiz adına daha iyileştirebilmek için, gelecek nesiller için taşın altına elimizi koyabilecek cesarette ve dirayette olmayı öğrenmeliyiz. Bunun için sabırlı olmak, bilinçli bir şekilde değişmeyi seçmek, ayrıca iyi niyetle yardım ve şifa enerjilerini çalıştırmamız, çalışmak ve üretmek durumundayız. Bir birey olarak kendi üzerime düşen görevi bu şekilde yaptığında ve bunu herkes kopyaladığında büyüyen bu enerji ile birlikte büyük bir iyiliği ve barışı ortaya çıkarmış olacak. Önce birey olarak sonra toplumsal olarak bu enerjiyi büyütmek bizim öncelikli olarak vazifemiz. Evet arkadaşlar tutulmanın genel olarak enerjilerini bu şekilde yorumlamış bulunmaktayım. Tabii ki bu harita üzerinde konuşulacak çok fazla şey var. Fakat genel enerjiler bu yönde. Bundan dolayı burada altyapıda anlatılmak istenen ve hayatımızda gelişen olayları nasıl yönetebileceğimizle alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Tutulmanın herkesin hayatına iyilik ve güzellik getirmesini, olumlu ve güzel gelişmelerle hayatlarında daha ileriye, daha iyiye gitmesine temenni ediyorum. Bundan sonraki videoları ve eğitimleri kaçırmamak için... Kanalımıza abone olmanızı hatırlatmak isterim. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.